Bugün 1 Mayıs 2022 Pazar güneş günündeyiz. Boğa burcundaki ay yeni ay fazında. Günlük yaşamda rahat, konfor ve huzur arayışımız artabilir. Maddi kavramlarda daha istikrarlı hareket edebiliriz. Kişisel zevklere ve rahatımıza düşkün olabileceğimiz için tembellik eğilimi de artabilir. Sabah saatlerinde ay, boğa burcundaki Uranüs'e kavuşacak. Heyecan ve coşkumuzun artabileceği sabah saatlerinde özgür ve bireysel davranma eğiliminde olabiliriz. Keyif aldığımız faniyetlere, yakın ilişkilere zaman ayırabilir, doğada zaman geçirebiliriz. Para ve maddi kaynaklarımızı doğru değerlendirebilir, keyifli alışverişler yapabiliriz. Balık burcundaki Venüs ve Jüpiter arasında devam eden kavuşum açısı, sezgilerimizi ve maneviyatımızı güçlendirebilir. Sanatsal ve ruhsal alanlarda ilham alabilir, ilişkilerimizde duygusal paylaşımlara öncelik verebiliriz. Bakış açımızı genişleterek güçlü vizyonlar üretebiliriz. Özel ve sosyal alanlarda sevgi, şefkat, romantizm, empati, anlayış, bağış, yardım temaları dikkat çekebilir. Akşam saatlerinden itibaren maddi manevi güvende hissetmemizi sağlayacak koşullar oluşabilir. Sevdiğimiz kişilerle bir arada olabilir, yakınlarımıza zaman ayırabiliriz. Gece saatlerinde ay, satürn ve neptünle güçlü açılar yapacak. İçe dönüşün artacağı gece saatlerini maneviyat ve tefekkür için değerlendirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.